Merhaba sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar. Ekim 2019 astrolojik gündeminden bahsetmek üzere bu videoyu çekiyorum. Bu ay bir değişiklik yapmak istedim ve her zaman koç burcundan başlıyordum. Ee, çoğu zaman aynı gün içerisinde videoları yetiştiremiyordum ve yaklaşık bir hafta içerisinde bütün videolarımı tamamlamış oluyordum. Ve balık burcu en sona kalıyordum. Dolayısıyla özellikle başak burcundan itibaren terazi akrep, bir ay oğlak kova balık burçları biraz bekliyorlardı. Bu ayda bir değişiklik yapayım istedim ve sondan başlayayım istedim. Yine balık burcundan başlayarak koç burcuna kadar devam edeceğim ve video yorumlarını paylaşacağım. O nedenle şaşırtmasın durum sizi. Bu ay farklı bir şey yapmaya karar verdim. Siz de bu ay özellikle diğer aylarda zodyan koç burcundan başlamasından olan avantajı değerlendiren koç burçlarının biraz daha canını sıksadan siz sevgili balık burçlarını bekletmek istemedim evet Ekim ayı e, bakalım neler getiriyor bizlere oldukça yoğun e, telaşlı bir Eylül ayını geride bıraktık ve Ekim ayında bizleri ne gibi etkiler bekliyor artık taşlar yerine oturuyor mu e, Eylül ayının telaşından sıyrılabilecek miyiz bunlara hemen bakalım Ekim ayında e, önemli bir gezegen etkileşimi olarak Plüton retrosunun tamamlanışını e, gözlemliyoruz. Biliyorsunuz geçtiğimiz aylarda Satürn retrosu da tamamlanmış ve Satürn de düz seyrine geçmeye başlamıştı. Artık Ekim ayı itibariyle Oğlak Burcu'nda konumlanan Satürn ve Plütonun düz seyrine başlaması biraz daha karma ile bağlantımızı kesmeye başlayacak. E, bu durum sizin 11. evinizde meydana geliyor sevgili balıklar. Dolayısıyla özellikle Arkadaş çevreniz, sosyal çevreniz, kariyer hedef ve hayalleriniz, vizyonunuz, hayata bakışınız, hayallerinizi gerçekleştirme potansiyelinizle ilgili özellikle bahar aylarından beri yaşadığınız karmik sıkıntılar, kadersel, kontrol dışı sıkıntılar, belki arkadaşlıklardan almış olduğunuz darbeler, belki sosyal çevrenizin değişmesi, belki kariyer gelirlerinizin veya hedeflerinizin güncellenmesi gibi durumlar artık son buluyor diyebilirim düş serine başlayacak Plüton ve e, Satürn'ün Oğlak burcu transit ile beraber aslında işler biraz daha artık rayına oturmaya başlayacak. Verdiğiniz sınavlar neyse geride kaldı. Ekim ayından itibaren artık kalıcı ve dönüştürücü yenilikler zamanı özellikle kariyer gelirlerinizi artırabilirsiniz veya bunun yanı sıra arkadaşlıklarınızla ilgili e, köklü değişimler gerçekleştirebilirsiniz sevgili balıklar. Yine aynı gün Merkür'ün e, Akrep Burcu transitine başladığını görüyoruz. Biliyorsunuz Eylül ayında Merkür Terazi burcuna seyrine başlamıştı ve daha çok ikili ilişkiler gündemimizde yer almaya başlamıştı. Merkür'ün Akrep Burcu seyri e, aslında bizleri biraz daha derin konulara inmeye yöneltecek. Merkür Akrep'teyken biraz görünenin arkasındakini görme, gizli işlerin peşine düşme özellikle mistik, spritüel alanlarda e, aktif olma gibi e, konuları temsil eder ve biraz daha e, yıkıcı bir dil ve üslubu olabilir veya her şeyi e, kuşkucu ve şüpheci bir e, bakış açısıyla algılayabiliriz. Merkür akrebin yani etkisi de bu şekildedir. E, ve Ancak dediğim gibi e, mistik ve spritüel alanlarda özellikle derin psikolojik eğilimlere yönelmek anlamında Merkür akrep transitleri faydalıdır. Ve sizin gibi bir su burcunda hareket ettiği için size de Merkür burada destekleyici açı gönderecek sevgili balıklar. Dolayısıyla kendinizi ifade ederken, zihinsel faaliyetlerinizi yönetirken biraz daha rahat bir şekilde ifade edebildiğinizi fark edeceksiniz. Merkür 9. evimizde seyre başlayacağı için özellikle Ekim ayının başından itibaren yüksek lisans e, lisans eğitimi, e, ne bileyim yurt dışı seyahatleri, kendinizi geliştirmek namına e, ne gerekliyse bu tarz eğitimlere başlamak, e, yeni bir eee Okula başlamak, yeni eğitimler almak, yeni bir bakış açısı kazandırmak kendinize ve bu alanda özellikle araştırmalar yapmak ve eğitimlere katılmak gibi gündemlerinizde söz konusu olabilir sevgili balıklar. 4 Ekim günü Mars'ın Terazi Burcu'na seyrine başladığını görüyoruz. Sizin 8. evinizde. Dolayısıyla biraz daha ortaklaşa gelirler, eşin maddi durumu, ortağınızın maddi durumu, sorumluluklarınız, biraz daha başkalarıyla işbirliği halinde olduğunuz konular ve bütçe dengesinin ön planda olacağı ve özellikle ortaklık kurmaya, eşin parasıyla, ortağın parasıyla, ailenin parasıyla bir işler yapmaya yönelik girişimlerinizin olma ihtimali de söz konusudur. Geliyoruz 7 Ekim gününe 7 Ekim günü biraz sert açılarla donatılmış durumda özellikle e, hayat görüşünüzü e, değiştirmenizi sağlayacak bir takım haberler ani gelişen durumlar yaşayabileceğiniz gibi arkadaşlarınız ve kariyer hedeflerinizle ilgili otoritenin e, engeline takılmak. Ve bu alanda özellikle e, ortaklaşa gelirlerle ilgili bütçe dengesini bütçe oturmak konusunda e, bir takım beklediğiniz destekleri görememeniz şeklinde tezahür edebilir. 7 Ekim günü biraz zorlayıcı açılar söz konusu sevgili balıklar. 8 Ekim'de ise Venüs'ün de Akrep Burcu'na geldiğini görüyoruz. Dolayısıyla 9. Yenize ciddi bir gezegen yığılımı söz konusu olacak. Venüs'ün Akrep Burcu'na gelmesiyle beraber özellikle size seyahatli imkanları, yeni eğitim imkanları Bilhassa hayatınızdaki bayan figürleriyle gerçekleştirmiş olduğunuz eğitimlerin, seyahatlerin vereceği keyifler... Ee, okumanın, araştırmanın, kendinize zaman ayırmanın, zihinsel potansiyelinizi artırmanın vereceği mutluluk aslında Venüs Akrep Transit'i bu esnada size. Ondukça ikili ilişkiler anlamında olumlu etkileyecek ve keyifli zamanlar geçirmenizi sağlayacak diyebilirim. Ve 14 Ekim'e geldiğimizde bir dolunay vizleri karşılıyor olacak. 14 Ekim'de Koç Burcu'nun 20 derecesinde bir dolunay meydana gelecek. Sevgili balıklar. Bu dolunay sizin ikinci evinizde meydana geliyor. Biliyorsunuz ikinci maddi manevi her türlü kaynak kaynağımız beslendiğimiz yer aslında sahip olduklarımızla ilgili bir evdir. Genellikle kendi çabalarımızda kendi emeğimizle sahip olduklarımızı temsil eder. Dolunay da genelde bitişleri ve karar aşamalarını temsil edeceği için özellikle gelirlerinizle ilgili. Azalmalar, eksilmeler, belki bir iş değişikliği, belki bir işi sonlandırmak, bunun yanı sıra e, gelirlerinizi arttırmak veya güncellemek adına yapacağınız bir takım girişimler için verdiğiniz kararları temsil edecektir. Burada özellikle Koç burcuna da meydana geldiği için yeni şeyleri başlatmak adına eskiyi sonlandırma kararı almanız söz konusu olabilir ve kendi değerinizi yeniden ortaya çıkarma, kendi kaynaklarınızı artırmak için gerekli değişiklikleri meydana getireceksiniz sevgili balıklar. Dolunay'ın meydana geldiği gün aslında birçok etkileşimin bir arada olduğu bir gün. Çünkü Merkür ile Satürn arasında güzel bir etkileşim varken Güneş ile Pürüt arasında çok sert bir etkileşim meydana gelecek. Özellikle lider ve öncü burçların fazlasıyla etkileneceği bir durum olacak Güneş ve Plüto arasındaki bu gerginlik. Sizin ise 11. ve 8. evin etkilenecek. Burada özellikle arkadaşlıklarla para ilişkisine girmenin hata olduğunu veya Kariyerinizde elde etmek istediğiniz ekstra gelirlerle ilgili büyük, sert ve otorite ile çok ciddi bir çatışmanın ortaya çıkması söz konusu olabilir. Ancak Merkür ile Satürn arasındaki iyicil etkileşimle de beraber uzaklarla ilgili projeler, uzak çevrelerle ilgili projeler açısından destekleniyor olacaksınız sevgili balıklar. 16, 17, 18, 19, 20 Ekim günlerini ben oldukça şanslı ve destekleyici buluyorum. Özellikle Merkür'ün ve Satürn'ün etkileşimleri ve Venüs'ün Neptün'le olan etkileşimleri hayallerimizi gerçekleştirmek açısından bizleri olumlu etkileyecek. 16 Ekim'de burcunuzdaki Neptün ve Akrep burcundaki Merkür'le olan iyice etkileşim hayallerinizi gerçekleştirmek adına kalıcı bir takım anlaşmalar, sözleşmeler veya İş fırsatları yakalamanızı sağlayacaktır. Bu iş fırsatlarının özellikle uzaklarla ilgili olacağını düşünüyorum. Alışık olmadığınız bir iş, belki yeni bir eğitim, yeni bir alan, e, belki uzaklardan e, bir teklif. E, ama hayallerinizi gerçekleştirebileceğiniz, özellikle şu anki mevcut işinizle ilgili sıkıntılar yaşıyorsanız bu teklif size aslında çok iyi gelecektir sevgili balıklar. Ve 20 Ekim'de Merkür, Plüto ve Venüs, Satürn arasındaki e, etkileşimle de beraber olacaktır. E, Uzak çevrelerle ilgili gündemleriniz devreye girecek. Belki bir taşınma planınız var. Belki yurt dışı planınız var. Belki yeni bir eğitim dediğim gibi yeni bir bakış açısı. Hayatınızı, hayallerinizi güncelleyeceğiniz yeni bakış açıları ve yeni bir takım insanlarla tanışmanız söz konusu olabilir. 21 Ekim günü oldukça dikkat çekici çünkü Kuzey Ay Düğümü'nün Mars'la etkileşimi var. Biliyorsunuz Kuzey Ay Düğümü Yengeç Burcunda ve Güney Ay Düğümü Oğlak Burcunda ve özellikle 2019'un başından beri Öncü Burçlarda bizleri biraz zorluyorlar. Mars'ın Kuzey Ay Düğümü ile yapmış olduğu sert açı sizi nasıl etkileyecek diye bakacak olursak sevgili balıklar. 4. ev ve 8. evinizden etkileneceksiniz burada özellikle 4. evinizde bulunan çok özür dilerim. 5. evinizle 8. eviniz etkileneceksiniz. Burada özellikle çocuklar olan bir balık burcuysanız çocuklarınızın hayatındaki gelişmeler sizi zorlayabilir. Veya hayattan keyif alma noktasında kendinizi fazlasıyla yıpratan, e, öfke patlamalarına sebebiyet verebilen ve "Hayır ben bu hayattan keyif alamıyorum ve bu hayatı bu şekilde yaşamak istemiyorum." şeklinde bilinçaltınızdaki e, bir takım tortuların tekrardan nüksetmesi ve öfke patlaması, sinir krizleri şeklinde tezahür etmesi söz konusu olabilir. Alacağınız bir haber, ani gelişen bir durum sizi bu duruma yetebilir. E, 21 Ekim günü biraz daha temkinli olmakta fayda var. E, özellikle Venüs ve Neptün arasında da güzel bir etkileşim var. Bu etkileşim biraz durumu hafifletecektir diye düşünüyorum ve ikili ilişkilerde en azından karşınızda kendinize bir muhatap bulabileceğiniz ve derdinizi anlatabileceğiniz durumlar ortaya çıkacaktır ama ani öfke patlaması Ani gelişen durumlara verilen tepkisel reaksiyonlara dikkat etmekte fayda var. Çünkü Mars'ın kuzey ay düğümü yapmış olduğu etkileşim nereye gideceğinizi bilemediğiniz ve hayattan keyif alamadığınız bir tutum içerisine itebilir sizleri. 23 Ekim'de ise güneş akrep burcu transitine başlıyor ve terazi burcu transiti sonlanıyor. Dolayısıyla artık gündeminiz uzak hayalleriniz, uzak çevreleriniz, yaşama bakış açınız ve kendinizi geliştirmeniz olacak aslında. Bu ay başından itibaren mevcut koşullarınızla ilgili sıkıntılı durumlar yaşadınız ve uzaklar hiç tanıdık olmadığınız alanlarla ilgili yeni bir ufka yerken açmaya başladınız diyebilirim. Artık Ekim ayının sonundan itibaren bunlar daha hız kazanacağı benziyor sevgili balıklar. Özellikle 25 Ekim'de Venüs Söpürüt arasındaki iyice açıyla beraber çok güzel teklifler alabilirsiniz ve hayatınızı dönüştürecek ve güzelleştirecek yeni bir yola doğru evrilebilirsiniz. Bu dediğim gibi daha önceden alışık olmadığınız ve tanıtık olmadığınız bir yol olabilir. Büyük ihtimalle de öyle gibi gözükmekte ama şu anki bulunduğunuz şartlar artık size hizmet etmiyor. Artık sizi tatmin etmiyorsa yapacak çok da başka bir şey yok gibi gözüküyor sevgili balıklar. 28 Ekim günü ayı kapatırken bir yeni ayımız var. Akrep Burcu'nun 4 derecesinde. Özellikle 23 Ekim'den sonra hızlanmaya başlayan yurt dışı, yeni meseleler, yeni bir şehir, yeni bir çevre, yeni bir bakış açısı ve uzaklarla ilgili tanıdık olmadığınız çevrelerle ilgili yenilikler bu yeni ay ile beraber hayata geçeceği benziyor sevgili balıklar. Özellikle Akrep burcunun 4 derecesinde meydana geleceği için ilk derecelerdeki yükselen derecesi güneş ve ay derecesi olanlar daha fazla etkilenecek gibi gözükmekte. Bu yeni ayda beraber artık yeni bir yola doğru evriliyor gibisiniz. Daha önce alışık olmadığınız, daha önce denemediğiniz ve tatmadığınız bir yola doğru gidiyorsunuz sevgili balıklar. Ancak e, bu kadersel olarak gitmeniz gereken bir yol e, artık e, mevcut bulunduğunuz çevrede Belki nasıl diyeyim hani çok doğru bir tabir olur mu bilmiyorum ama artık kısmetiniz orada tıkanmış ve kapanmış gibi. Yeni bir şeyler denemenin zamanı gelmiş gibi ve siz de bunu fark ediyorsunuz. Özellikle Ekim ayının sonundan itibaren e, bu yönde girişimlere başlıyorsunuz ve Kasım'da da e, bunların artık e, meyvelerini almaya başlayacaksınız gibi gözükmekte. Evet ayı kapatırken ise Merkür Retrosu başlıyor olacak 27 derece Akrep Burcu'nda başlayacak Merkür Retrosu ile beraber her ne kadar yeni bir girişime başlasanız da bazı alanlarda tıkanıklıklar, sözleşmeler, anlaşmalar, pasaportlar, imzalar, kontratlar bu tarz alanlarda biraz aksaklıklarla baş etmek durumunda kalabilirsiniz Kasım ayında ancak. Bu yine de caydırıcı olmasın. Çünkü siz bu kararı Merkür Retrosu'ndan önce verdiniz. Merkür Retrosu ile beraber caymaya çalışabilirsiniz. Yeni kararlar almaya çalışabilirsiniz. Ve biraz stabilde kalmak isteyebilirsiniz. Ancak dediğim gibi Merkür Retrosu'ndan önce yani 31 Ekim'den önce başlayan bu etkileşimleri Retro ile beraber durdurmayın. Ancak biraz daha dikkatli ve temkinli olmaya çalışın bence. Çünkü artık yeni ufuklar, yeni pencereler, yeni yerler, yeni bakış açıları ve yeni yaşam yerleri sizleri bekliyor. Yeni bir çevre sizleri bekliyor sevgili balıklar. Buna direnç göstermek çok mantıklı olmayacaktır. Siz zaten değişken ve adaptasyonu yüksek bir burçsunuz. Dolayısıyla bu koşullara da çok iyi bir şekilde adaptasyon gösterebilirsiniz diye düşünüyorum. Umarım çok güzel bir Ekim ayı sizleri bekler. Güzel bir Ekim ayı diliyorum sizlere. Biraz kararların aslında fazla olduğu ve zorlayıcı bir Ekim ayı olabilir ama yeni başlangıçlar açısından da oldukça uygun gözükmekte. Mutlu bir ay diliyorum sizlere sevgili balıklar. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız videoyu beğendiyseniz beğeni tıklar ve aşağıda yeni video fikirlerinizi ve Ekim ayına ilişkin yorumlarınızı paylaşırsanız çok sevinirim. Bu arada videolarımdan haberdar olmak için bildirimleri açarsanız da her gün hemen hemen paylaşmaya çalıştığım videolardan haberdar olursunuz. Danışmanlık almak isteyenler instagramdan opikusastroloji adresine dm yoluyla ulaşabileceği gibi gmail'de de e, evrenselkadimbigetgmail.com adresine e-posta gönderebilirler. Hoşçakalın, sevgiyle kalın. Mutlu bir Ekim ayı. Umarım sizleri bekliyordur. Sevgili balıklar.